bugün 23 Aralık 2021 Perşembe Jüpiter günündeyiz Aslan burcunda ilerleyen ay güne güvenli ve canlı enerjiler veriyor yaşam enerjimiz ve motivasyonumuz bugün güçlenirken kendimizi dış dünyada ifade edebilir dikkat çekebiliriz bunu yaparken oldukça hırslı ve inatçı olmamız mümkün takdir edilmek beğenilmek bulunduğumuz ortamlarda öne çıkmak çok önemli hale gelebilir ay Aslan burcunda ilerlerken Aşk, romantizm, sanat, eğlence, organizasyonlar, oyunlar ve çocuklarla ilgili kavramlar günlük yaşamımızda da daha fazla yer alabilir. Öğleden sonraki saatlerde heyecan ve coşkumuz artarken farklı ve ilginç konular da gündeme gelebilir. Özgürlükler ve sınırlamalarla yeni ve eski arasında bazı çatışmalar hissedebiliriz. Karşı koyamayacağımız değişimleri kabul edip esnek olmakta fayda var. İnatçı ve sabit tutumlar stres yaratabilir. Kalp, dolaşım sistemi, sırt ve omurgamız bugün daha hassas olabilir. Kronik dolaşım ve tansiyon sorunlarına karşı tedbirli olmaya çalışalım. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.